Elektrik ampulleri. Elektriğin keşfi, evlerde kullanılabilecek ölçüde küçük ve güvenli ampullerin geliştirilmesi için bir yarış başlatmış. İngiliz Joseph Swan ve ABD'li Thomas Edison'sa aynı parlak fikri ortaya atmışlardı. Vakumlu, yani havasız bir ortama hapsolmuş akkor halindeki bir tel. Swan ve Edison'ın buluşlarını satmak üzere yaptıkları işbirliğinin sonucu olarak 1881'de ilk ticari ampuller üretildi. İnsanlar artık karanlıkta görebilmek için mum mahkum değildi. Hekimler, zanaatkarlar, fabrika işçileri ilk kez geceleri de rahatça çalışabilecek kadar görebileceklerdi. Sokak lambaları sayesinde yolculuklar şimdi daha güvenliydi. Madencilerin tehlikeli meşaleler taşımalarına gerek kalmamıştı ve 25 yıl içinde milyonlarca ev elektrik ampulleriyle aydınlanır hale geldi. Edison ve Swan, ışık üretmek için elektrikten yararlandıkları çalışmalarını daha önceki araştırmalara dayandırmışlardı. Bunlardan biri de 1809'da Sir Humphrey Davy'nin yaptığı önemli buluştu. Davy bir elektrik yayının devreyi tamamlamak için karbondan iki çubuğun arasında zıpladığını ve bu arada karbonu parlayana kadar ısıttığını keşfetmişti. Dünyanın en büyük mucitlerinden olan Edison geliştirdiği yeni fikirlerle 1903 patentin sahibi olmuştu. Elektrik ampulünü işe yarar hale getirmek için elektriği üretip binalara aktarabilecek koskoca bir sistem de tasarlamıştı. Buluşları arasında elektrik sigortaları, duylar, elektrik anahtarları ve bunların yanında elektriği santrallerden evlere doğru miktarlarda iletimde kullanılan donanımın tamamı da bulunmaktaydı. Başlangıçta insanlar... ...bu yeni teknolojiyi kuşkuyla karşılıyorlardı. Ampulleri kibritle yakmamaları gerektiğini hatırlatmak için uyarı işaretleri zorunlu hale gelmişti. Elektrik ampullerinin sağlıklarına zarar vermeyeceği... ...ya da uykularını etkilemeyeceği konusunda alıcıların sürekli olarak ikna edilmesi de gerekiyordu. Ampuller sayesinde elektrikle aydınlatma sonunda uygun fiyatları çekilebilmişti. Yüz yaşını geçkin olmalarına karşın... Edison'un ürettiği ilk ampuller günümüzün Akkor ampullerine çok benziyordu. Kullanımı da kolay olan bu ampuller, dünyanın en popüler ışık kaynağı haline geldi. Dünyanın dört bir köşesinde, enerji kullanımını azaltacak yolların arandığı günümüzde, yeni ampul türleri de dikkat çekmeye başlıyor. Üretimleri düşük maliyetli olmakla birlikte, günümüz ampullerinde elektriğin ancak yüzde ila altı kadarı ışığa dönüşebilir ve geri kalanı ısı olarak ziyan olur. Enerjinin dörtte birini kullanan kompakt floresan ampullerin ömürleri, Plamanlı ampullere göre 10 kat daha uzundur. Bunlar da camın üzerindeki kaplama, elektriğin iç kısmındaki gazın içinden geçmesiyle parlar. 1960'lardan beri kullanımatta olan ışık yayan diyotlar, yani kısacası LED, oldukça az sureti. Yeni kuşak LED ampuller, bir odayı aydınlatabilecek parlaklıkta olup ömürleri de yaklaşık 25 yıldır.